Mega kutum yok sanıyordum. Varmış ama 5 yazdı. Aa parladı. 5'te parladı. Aa mega kutu. 6 yazdı. 6 yazdı. Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar bugün kutu açılışı yapacağız. Yeni bir hesap kastım. Yeni hesapta kutu açılışında. Şöyle göstereyim. E, 35 tane kutu var arkadaşlar. Bu kutuları açacağım. Bakalım bu kutulardan neler çıkacak arkadaşlar, merak ediyor musunuz? Evet, size en son hangi karakter çıktı arkadaşlar bunu yoruma yazmanızı istiyorum. Bu arada bana en son, siz görmüşsünüzdür, canlı yayında çıkarttım Ember çıktı arkadaşlar. Sizin şansınıza teşekkür ediyorum. O gün canlı yayına gelen arkadaşlara canlı yayında Ember çıkardık. O videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bakalım bu hesaba neler çıkacak? Bof da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Bu hesaba eğer güzel karakterler çıkarsa çekil işte bu hesabı vereceğim arkadaşlar söz veriyorum size. Evet arkadaşlar hemen dilerseniz geçelim kutu açılışına. Yalnız bu sefer çark kullanacağız arkadaşlar şanslı çarkı kullanarak çarktan hangi kutu çıkarsa o kutuyu açacağım. Bakalım çarktan hangisi çıkıyor. Evet çarkı döndürüyoruz bakalım ne çıkacak. Evet bekliyoruz. Mega mı? Büyük kutu mu? Savaş kutusu çıktı. Evet savaş kutusu. Bir tane savaş kutusu açacağız. Evet arkadaşlar bakalım savaş kutusundan ne çıkartacağız. Hep beraber görelim burada sizlerle birlikte savaş kutusundan bakalım ne çıkıyor. Hemen bir tane savaş kutusu açıyoruz. Acaba güzel bir şey çıkacak mı? Yayındaki gibi. Bakalım. Bakalım. Ha maalesef bir şey çıkmadı arkadaşlar hemen geçiyoruz diğer Hadi güzel bir şey ne çıkacak? Mega mı? Büyük kutumu Evet bir tane büyük kutu var. İnşallah kötü bir şey çıkmaz hadi hadi hadi Oo. Açıyoruz. Altın. Maalesef bir şey çıkmadı evet arkadaşlar hız kesmeden devam ediyoruz bakalım bu sefer ne çıkacak arkadaşlar mega kutu hiç çıkmadı ya bir savaş bir savaş kutusu daha çıktı arkadaşlar bir savaş kutusu daha açıyoruz çünkü çarktan o çıktı arkadaşlar çarktan ne çıkarsa onu açıyorum evet arkadaşlar bu arada videoya like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz ayıp artık ama abone olmayı unutmayın arkadaşlar Çekilişlerimiz devam edecek. 15.000 abonede bir çekiliş yapacağım. Bu arada kanalı arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok daha hızlı büyürüz. Bu arada hemen bakalım bir şeyler çıkacak mı? Hmm. Bir şey çıkıyor mu? ya Yine mi savaş kutusu? Evet bir savaş kutusu daha açacağız. Bakalım inşallah vardır. Evet varmış. Açıyoruz. Ah, bir şey çıkmadı. Bir Ama... şey Pek de bir şey çıkmıyor. Sanki bir esprisi yok gibi. Bakalım hangi kutuyu seçecek bize yine şanslı kutu. Şanslı çark. Çarkına. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Mega kutu. Bir adet. Mega kutu açıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Mega kutu. Mega kutu. Bir tane mega kutu açacağız. Evet burada bir mega kutu var. Evet mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Umarım... Artık karakter çıkar yani. Aa, çıkmıyor. Arkadaşlar bildiğiniz bütün karakter çıkarma yöntemlerini aşağıya yazın. Bir sonraki kutu açılış videosunda onları deneyeceğim. Bildiğiniz karakter çıkarma yöntemlerini yazın arkadaşlar. Bakalım nelermiş. Bir mega kutu daha mı? Hayır büyük kutu. Evet bir büyük kutu daha açıyoruz galiba. Evet. Hemen bir büyük kutuyu, yukarıdaki büyük kutuyu açalım mı arkadaşlar? Bakalım bundan ne çıkacak? Belki karakter çıkar. Arkadaşlar bu hesabı yeni açtım bu arada. Onu bildireyim. Kut Aa parladı. Sonunda. Evet bakalım ne çıkacak? Oo, rosa çıkardık. İşte bu be. Oo hemen taze taze rosamızı çıkardık. Büyük kutudan rosayı çıkardık. Şunu alalım artık. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar? Hemen şuradan deneyelim. Evet. Savaş kutusu mu? Mega mı? Mega kutu. Evet bir mega kutu daha açıyoruz. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Hemen şuradan mega kutumuzu seçelim. Neredesin? Mega kutu. Evet mega kutuyu açıyoruz. Ulan büyük kutudan çıktı. Mega kutudan bir şey çıkmıyor ya. Böyle bir şey var mı arkadaşlar ya? 5 yazdı ya. Lan arkadaş bu ara bana mega kutudan hiçbir şey çıkmıyor. Zaten Amber'da... Şeyden çıkmıştı. Büyük kutudan çıkmıştı. Maalesef arkadaşlar bu kutu açılışından da bir şey çıkmadı. Şans şarkından bize ne çıkacak? Hangi kutuyu seç diyor? Evet. Dönüyor dönüyor dönüyor. Mega'yı geçtik. Büyüğü geçtik. Savaş kutusu galiba. Evet. Savaş kutusu çıktı. Savaş kutusu. Hemen bir tane savaş kutusu açıyoruz. Ah be. Hiçbir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar güzel bir karakter çıkarsa bu hesabı çekilişte vereceğim. Bakalım güzel bir karakter çıkartabilecek miyiz? Bir tane rosa çıkardık şimdilik. Başka neler çıkartabileceğiz? Hep beraber görelim. Mega mı? Büyük kutu. Evet bir büyük kutu daha açıyoruz arkadaşlar. Şans çarkından. Şuradan. Şuradan şuradan şuradan şuradan. Bir büyük kutu daha açıyoruz. Bakalım. Ne çıkacak? Para, Jesse, ah hiçbir şey çıkmadı. Evet, bir şans şarkı turu daha dönüyor bakalım neler göreceğiz daha. Hadi be. Savaş kutusundan mı mega mega çıktı? Mega kutu. Açıyoruz. Aa şurada bir mega kutu var mı diyecektim. Yokmuş. Mega kutumuz kaldı mı? Kalmıştır ya o kadar kutu var. Evet bir mega kutumuz daha kalmış. Hemen mega kutumuzu açıyoruz. İnşallah bir şey çıkar. Hadi bakalım. 6 yazdı. 6 yazdı. Acaba bir şey çıkacak mı? Barley, Poco, Rosa. Bull ve parladı arkadaşlar. Evet mega kutuda parladı. Acaba ne çıkacak? Penny mi? Oğlum başka karakter mi yoktu? Neyse arkadaşlar Penny çıkardık. Rosa, Penny. İki tane karakter çıkarmış olduk. Hemen bir şans çarkı daha çeviriyoruz. Bakalım bize hangi kutuyu açmamızı söyleyecek. Hadi be güzel bir şey söyle. İnşallah. Şans kutusu. Savaş kutusu sadece. Şurada bir savaş kutumuz var arkadaşlar. Bunu açalım hemen. Bakalım bir şey çıkaracak mıyız? Arka arkaya karakter çıkarabiliyor muyuz? Ah be olmadı. Dünüyor, dönüyor dönüyor dönüyor. Dönüyor. Büyük kutu mu savaş kutusu mu savaş kutusu çıktı arkadaşlar şans çarkından bize savaş kutusu çıktı şuradan deniyoruz bakalım büyük kutu savaş kutumuz kalmış mı kalmış evet savaş kutusu Hadi bir şey çıkar mı çıkmadı maalesef arkadaşlar savaş kutusundan da bir şey çıkmadı hemen diğer kutuya geçiyoruz bakalım bize hangi kutuyu açmamızı söyleyecek arkadaşlar evet Geliyor geliyor geliyor geliyor. İşte bu. Savaş kutusu galiba mı? Mega mı? Arada mega kutu. Evet Mega kutumuz. Umarım ki vardır. Bakalım. Evet bir Mega kutu. Son Mega kutumuz galiba arkadaşlar. Bakalım bu Mega kutudan ne çıkacak? Açayruz. Oo bir daha altı yazdı. Evet arkadaşlar altta görüyorsunuz altıyı yazdırdık. Hemen devam ediyoruz. Bali Rosa, Poco, Jesse ve parlıyor. Woo! El Primo çıktı. Evet arkadaşlar enderleri tamamladık. El Primo'yu çıkardık. 3 karakter iyi güzel. Güzel 3 karakter çıkardık. Hemen bakıyoruz bir daha mega kutu çıkarsa açmıyorum onun yerine iki büyük kutu açıyorum arkadaşlar mega kutu yerine mega kutu denk gelirse bakalım mega kutu mu büyük kutu büyük kutu, büyük kutu geldi büyük kutu açıyoruz mu savaş kutusu mu büyük kutu evet iki tane yok bir tane büyük kutu açıyoruz hemen şuradan en başa dönelim bir büyük kutu açıyoruz bakalım ne çıkacak hadi artık büyük kutudan bir şey çıkıyor mu çıkmadı Evet arkadaşlar şans çarkından ne çıkarsa onu açıyoruz. Bundan sonra böyle. Evet dönüyor dönüyor zaalımın çarkı dönüyor. Mega gelme. Mega gelme. Büyük kutu. Evet bir büyük kutu daha geldi arkadaşlar. Hemen bir büyük kutu daha açıyoruz. 3. Maalesef bundan bir şey çıkmadı. 3 karakter çıkardık arkadaşlar. Evet 3 karakter çıkarttık devam ediyoruz bakalım ne çıkacak. Hadi savaş kutusu mu? Savaş kutumuz kaldı mı ya? Kaldı mı gençler savaş kutumuz? Evet kalmış bir savaş kutusu açıyoruz hemen. Ah bir şey çıkmadı ya. Evet bakalım bu sefer ne çıkacak? Şşt. Şans çarkından bize. Hadi ama mega gelirse 2 savaş kutusu dedik. Mega mı? Mega. Mega gelirse iki savaş kutusu açıyorduk arkadaşlar. Şimdi iki savaş kutusu bir büyük kutu pardon. iki büyük kutu açıyoruz Mega'ya. Çünkü Mega'mız kalmadı. Açtık. Evet. Bundan bir şey çıkmadı. Bir büyük kutu daha açıyorum arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Oh, bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar be. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan çeviriyoruz. Mega kutu çıkarsa iki büyük kutu daha açacağız. Bakalım ne çıkacak. Yine mi mega değil büyük kutu galiba. Evet büyük kutu. Büyük kutu. Büyük kutu. Büyük büyük büyük büyük kutu. Evet büyük kutu açıyoruz. Hoppa. Bir şey çıktı mı? Nein. Çıkmadı bir şey. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar çıkmadı. Ay daha az daha bir büyük kutu açıyorum. Evet dönüyor dönüyor dönüyor dönüyor dönüyor arkadaşlar. Bir şey çıkıyor mu? Mega mı? Evet mega kutu. İki büyük kutu daha açıyoruz arkadaşlar. Mega kutuya. ya. Maalesef mega kutumuz yok. Burada kutu kalmadı değil mi? Ha yok kalmamış. Tamam bir büyük kutu açıyoruz bakalım ne çıkacak. 3 yazdı bir şey çıkmadı parlamadı bile. Bir büyük kutu daha açıyoruz arkadaşlar. Hadi güzel bir karakter çıkarttık ya. Woo diyecektim olmadı arkadaşlar olmadı. Çok kutumuz var mı? Hmm, daha çok kutumuz var. A mega kutum varmış bu arada. Aa mega kutum varmış arkadaşlar. O zaman bir tane mega kutu açayım. Mega kutum yok sanıyordum. Varmış ama 5 yazdı. Aa parladı. 5'te parladı. Aa mega kutu. 5'te parladı. Huuu. Bii çıktı. Destansı karakter çıkardım. Bii. Bii. Bii. Bii. çıkardım. Vay ne çıktı be. Uyy 5'te 5'te arkadaşlar bir çıkardık mükemmel 1'i de bulduk evet Mega kutu açtık 5 yazdı 1'i çıktı arkadaşlar bakalım bu sefer ne çıkacak Ooo yine mega kutu deme ya Ooo mega kutu 1 milyon olursak arkadaşlar bunu parayla alarak çekerim artık <gülüyor> Ne yapıyorduk? İki büyük kutu açıyorduk arkadaşlar. Evet. Hemen iki tane büyük kutu. Bir büyük kutu açıyoruz. Mega'mız yok. Bir şey çıkmadı. Bir de bulduk. Bir büyük kutu daha açıyoruz. Acaba bir şey çıkacak mı? Hayır. Çıkmadı. Lan totem gibi acaba. Dur bakayım arkadaşlar. Diğerlerinde sizin şansınıza deneyelim hemen şuradan. Dükkana ne demişlerdi? Dükkana şunu yaz. Ee, Landi yaz. Girdik. Onra ad, adımızı değiştirme. Dur. Ad rengini sarı yap. Şuradan Lu dedik. Elim Lu çıksın istedik. Acaba kutu çıkacak, bir şey çıkacak mı arkadaşlar? Savaş kutusu. Bir şey çıkıyor mu? Çıkmadı. Olsun 200, 200 yük, güzel. Bir büyük kutu daha açıyoruz. Bakalım bir şey çıkıyor mu? Ah be çıkmadı. Arkadaşlar evet. Ne yapsak? O zaman çarka devam. Çarka devam. Çekilişe devam. Hadi bir şey çık. Hadi bir şey çık. Hop. Büyük kutu. Savaş kutusu. Savaş kutusu çıktı arkadaşlar. Hemen bir savaş kutusu açıyoruz. Bakalım savaş kutusundan ne çıkıyor? Bir şey çıkıyor mu? Aa, çıkmadı. Olsun canımız sağ olsun. Ay ben bir tane büyük kutu açmak istiyorum ya. Bir tane büyük kutu açayım değil mi? Hadi bakayım. Hadi bir büyük kutu. Ah be, bir şey çıkıyor. Üzülüyorum ama. Çıkmadı arkadaşlar. Hemen çarka döndük. Çark bize bir şey çıkartacak mı bakalım bir kutu. Onun verdiği kutulardan şans oluyor mu bakalım? Öyle duyduk biz. Biz öyle duyduk yani. Evet büyük kutu arkadaşlar. Büyük kutu aç dedi bize. Büyük kutuyu açıyoruz. Bakalım bir şey çıkıyor mu? Aa, bir şey çıkmadı. Büyük kutudan bir şey çıkmadı. Arkadaşlar kalan baya kutu var. Evet çok fazla videoyu uzatmadan ben bu kutuları açayım artık arkadaşlar. Çarkın bir cecağı yaradığı yok. Bakalım ne çıkıyor arkadaşlar. Bir karakter daha çıkarabilecek miyiz? Çok güzel oldu aslında. Baya karakter çıkardık. Bir çıkması güzel oldu ama. bir Evet savaş kutusu. Buradan bir şey çıkacak mı? Çıkmadı. Bir büyük kutu daha açıyoruz. Barley, Poco. Ah çıkmadı. Evet arkadaşlar karakter çıkıyor mu? Bir tane daha çıksa var ya mükemmel olur be. Bunları çark sıktı ya çark. Çark nedir ya? Çarksız açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoya sizden like ve yorum bekliyorum. Hop açtık mı? Jesse, Penny. Ah, bir şey çıkmadı. Hadi be savaş kutusu. Bir tane bir şey çıkart ya. Bir tane bir şey çıkart savaş kutusu. O kadar kutu açıyoruz ya. Evet arkadaşlar son kutumuzu açıyoruz. Ve bir şey çıkmadı. Aslında son kutumuz mega kutuydu. Oradan da çıkardık zaten. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi El Primo, Rosa, Penny, B, Bunları çıkardık arkadaşlar. 4 karakter çıkardık bu videoda. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlara e, yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.